Thank you. Ben Cem Kervan. Bu hafta İdam adlı bir uzun hava okumak istiyorum size. Bu arada söyleyeyim, e, çatıda bazı işler tamirat <gülüyor> tabirat. E, o sesleri e, davul sesi olarak kabul edin. Evet, e, İdam, da yakalanan kadının öyküsü bu. E, onun ağzıyla söylüyorum. Yani o kendisi anlatıyor. Kendi öyküsünü anlatıyor. Ee, okuyorum. Bu İncil-i Şerif'in Yuhana Suresinden. İsa Zeytin Dağı'na döndü. Ama ertesi sabah erkenden her zamanki gibi yine Mescid-i Aksa'daydı. Çok geçmeden cemaat toplandı. İsa oturup öğretmeye başladı. Öğretirken şeriat hocaları ve felisiler zina ederken yakalanan bir kadını getirdiler. Onu orta yere çıkardılar. İsa'ya Pir, bu kadın tam zina ederken suçüstü yakalandı, dediler ve sordu. Musa, Tevrat'ta böylelerini recm ederek idam edin diye buyurdu. Sen ne diyorsun? Bu soruyla İsa'yı suçlayabilecekleri, ona karşı kullanabilecekleri bir söz söyleterek tuzağa düşürmeye çalışıyorlardı. Ama İsa çömeldi ve yerdeki toz toprağa parmağıyla bir şeyler yazmaya başladı. Yahudi önderler ısrarla aynı soruyu tekrarlayıp durarak bir cevap talep ettiler. Nihayet İsa tekrar ayağa kalkıp tamam fakat ilk taşı hayatında hiç günah işlememiş biri atsın diye söyledi. Sonra yine çömeldi toz toprağa bir şeyler yazmaya devam etti. Kadını suçlayanlar bu sözü duyunca en yaşlılardan başlayarak... Teker teker sessiz seydasız oraya terk etti. Yavaş yavaş İsa'yı yalnız bıraktılar. Kadın da orta yerde kala kaldı. İsa tekrar ayağa kalktı. Kadına hani seni suçlayanlar bir teki bile mahkum etmedi mi seni diye sordu. Hayır efendim dedi kadın. Bunun üzerine İsa ben de etmiyorum gidebilirsin. Fakat bundan böyle sakın günah işleme dedi. Evet ve buna göre bir uzun hava yazdım. İnşallah beğenirsiniz. <Gülüyor> Suçüstü Beni yedecekler İdam Suçluyum Umutsuz kaldım Beni yedecekler İdam İdam, idam. Oy Yaka paça götürdüler Ha beni sürüklediler Kocayı götürdüler Bas bas bandılar İdam, idam, idam, idam Bas bas bardılar İdam, idam, idam, idam, idam İdam, idam, idam, idam, idam Halep hükmünü, istediler fetvasını Hissettim nefretleri Kesin edecekler hidam hidam hidam boy Ocağın ceyleniydi, gözleri merhametliydi Öfkeydi Yine edecekler Hidam, hidam, hidam Hidam oy Yine edecekler Hidam, hidam, hidam, hidam Hidam oy Günahsız olan başlatsın, ona ilk taşı atsın adem edilecek idam, idam, idam, idam bu. Koca tek bir soru sordu Hatalarını gösterdi Oy Halk kendi suçunu gördü Ben niye demedi idam, idam, idam, idam, oy Ben niye demedi idam, idam, idam, idam, idam, idam başladılar, evlerine daldılar, yalnız kaldım, ayrıldılar, benim için yoktu hidam, hidam, o oh, mahkum edebilirdi, etmedi beni kurtardı. Çalmı hal gerildi Yerime edildi Gidap, gidap, gidap,